eşinde evet bunun gibi olmazsa ben de ücretçime en son ben alıyorum ücretçime. Evet. <Go -dur> <gülüyor> <c sente> Bekçiğimiz <incredible> yeşillerden yani <gülüyor> <bir gülüyor> şey <Siz de düşünstellen> <gülüyor> bir şey. Abi, terste kalıyoruz alıyoruz, benim genelde arkama gel. Arkancısı 3 -4. Yavuz al, Yavuz. Evet, şimdi yürürlük yavuz'dayız. yavuzdayız. Efendim, bir kere. Geri gelsene. Evet, İyi, evet. evet.